Şimdi çok çok önemli bir konu da hisler. Evet biz gerçekten acaba farklı hisleri film vasıtasıyla nasıl harekete geçirebiliriz? Ve bu hislerden nasıl yararlanabiliriz? Hmm. özellikle görmek ve işitmek film ile yanıtladığımız iki tane temel his. Peki acaba hangimiz bunu düşündü? Acaba görmenin ve işitmenin dışında koklamak, hissetmek. Ya da tatmak gibi hislerimize nasıl yanıt verebileceğiz? Bunları düşünmemiz gerekiyor. Demek ki biz aslında film vasıtasıyla sadece görmeye, işitmeye ilişkin bir deneyim üretmekten sorumlu değiliz. Elbette bunları derinleştirmekten sorumluyuz. Ama diğer hislere nasıl yanıt vereceğiz? Gerçekten güzel bir kokuyu, bir tadı nasıl hissettireceğiz? Bunları da düşünmemiz gerekiyor.